Bakalım, başka kesir sadeleştirme problemleri çözebilecek miyiz? Evet. Elimde 10x kare artı 12x artı 20 var. Bunu x üzeri 3 eksi 8'e bölüyorum. Evet. Bu gibi ifadelerde yapmanız gereken ilk şey, paydaki terimlerin üstlerinin paydadakilerden küçük olduğunu kontrol etmek. Eğer böyle değilse, bir önceki videoda gösterdiğim uzun bölme işlemini yapmanız gerekli. Ama burada buna gerek yok. Paydaki en büyük üssü olan terimin üssü 2 ve paydadakinin de 3. Paydaki en büyük üs, paydadaki en büyük üsten daha küçük. Eğer büyük veya eşit olsaydı uzun bir bölme işlemi yapmanız gerekirdi. Yapacağımız bir sonraki şey ise paydadaki terimlerin çarpanlarını bulmak. Sonrasında ise bu çarpanları kullanacağız. Üssü 3 olan terimleri çarpanlarına ayırmak tahmin edeceğiniz gibi diğerlerinkini bulmaktan daha zor. Her zaman dikkat etmemiz gereken şey ise, x yerine hangi sayıyı koyduğunuz. Bu öyle bir sayı olmalı ki, polinomun sonucu 0 olmalı. Peki o zaman, x üssü 3 eksi 8'i hangi x değeri 0 yapar? 2 tabii ki. 2 üssü 3 8'dir ve 8 eksi 8 0'dır. Böylece x eksi 2'nin bir çarpan olduğunu anlıyoruz. Bunu 10 x kare artı 12x artı 20 bölü x eksi 2 çarpı bir şey. Bu bir şeyin ne olduğunu daha bilmiyoruz. Eğer 2 bunu 0 yapıyorsa çarpılan terimin bir önemi yok. Biliyoruz ki 2 bu ifadeyi 0 yapıyor. Bu da bütün paydayı 0 yapmasıyla eşdeğer. Unutmayın ki bu ifadeyi 0 yapacak x sayısını bulmak önemli. Şimdi yapacağımız şey ise, bir şey kısmını bulmak. Evet, buradaki bir şey kısmını bulmak. Bunun için yapacağımız şey, x eksi 2'yi x üzeri 3 eksi 8'e bölmek. Evet, hadi yapalım. Buradaki sabit ifade olan 8'i dışarı tutuyoruz, dışarıda tutuyoruz. x eksi 2'de x üssü 3 kaç tane var? Veya, x'ten x üssü 3 kaç tane var? Yapmanız gereken en yüksek üslere bakmak. x kare x eksi 2 eşittir x kare eksi 2x. Şimdi bunu bundan çıkarmak istiyoruz. Bunlar birbirlerini götürürler. Elimde 2x kare eksi 8 kaldı. x eksi 2'den 2x eksi 8 de kaç tane olabilir? En yüksek üssü olan terimlere bakıyorsunuz. 2x eksi 4x bulduğumuz ifade. Şimdi bunu bundan çıkaralım. Elimizde 4x eksi 8 kalır. 4x eksi 8 de, x eksi 2 kaç tane var? Tam bir tane, gördüğünüz gibi kalanımız yok. Bu, x eksi 2'nin, x üssü 3 eksi 8'in faktörü olduğunun kanıtı. Diğer faktör ise buradaki ifade. x kare artı 2x artı 4. Şimdi orijinal sorumuzu yazalım. Evet, 10 x kare artı 12x artı 20 bölü x eksi 2 çarpı x kare artı 2x artı 4. Evet, şu ana kadar yaptığımız x üssü 3 eksi 8'i faktörlerine ayırmaktı. Bu ifade bir sabit bölü x eksi 2 artı başka bir sabit çarpı x artı c bölü x kare artı 2x artı 4. Evet, bu ifade buna eşit olacak. Bunu yaparken yaptığınız şey paydanın üstüne bakmak. Bu, üssü 1 olan bir payda ve bildiğiniz üzere paydadaki en büyük üslü terimi olan sayının üssü, paydaki en büyük üslü terimin üssünden büyük olmalı. Bu sebeple paydadaki en büyük üs 1 iken paydaki en büyük üs 0. Bu ifadede ise paydadaki en büyük üslü terimin üssü 2. Bu sebeple paydaki en büyük üslü terimin üssü 1 olmalı. Üssü 1 olsa da sabit bir terimi olabilir. Bu sabit terimi göstermek için de c harfini kullandık. Eğer c bir sabitse, sonucu sıfır yapan b değerlerini bulmamız yeterli olacaktır. Şimdi diyorsunuz ki neden bunu çarpanlarına ayırmaya devam etmedik? Bunun sebebi şu, eğer bu ifadeyi çarpanlarına ayırırsak, gerçek olmayan bir kök elde ederiz. Yani şu terim, reel sayılarla daha çok faktöre ayrılamaz. Bunu yapabileceğimiz kadar faktörlerine ayırdık. Bu soruyu çözmek için a, b ve c'yi bulmalıyız ve bunu bir önceki videoda yaptığımız gibi yapacağız. Yapmak istediğim şey şu ikisini toplamak. O zaman 10x kare artı 12x artı 20 bölü x eksi 2 çarpı x kare artı 2x artı 4 a çarpı x kare artı 2x artı 4 artı bx artı c çarpı x eksi 2 bölü x eksi 2 çarpı x kare artı 2x artı 4'e eşit olur. Paydalar eşit. Demek ki paylar da birbirlerine eşitler. Böylece 10x kare artı 12x artı 20, a çarpı x kare artı 2x artı 4 artı bx artı c çarpı x eksi 2. Evet, buna eşit olur. Bu şu an zor bir probleme benziyor, eğer bir önceki videoda yaptığım gibi bunu da yavaş yoldan yaparsanız, bu iş çok zaman alır. Biz bunu kolay bir şekilde yapmayı deneyelim. Hangi x değeri bizim a, b ve c'yi bulmamızı sağlar? Eğer x'e 2 dersem, bu ifadeyi 0 yapmış olurum ki, bu da bx artı c'yi de 0 yapar. Hadi bunu deneyelim. Eğer x 2 olursa, 10 çarpı 4 artı 24, Artı 20 eşittir a çarpı 4 artı 4 artı 4 olur. Buradaki bütün ifade de 0'a eşit olur. Bunları toplarsak 84 eşittir 12a olur. Her iki tarafı da 12'ye bölersek a'nın 7 eşit olduğunu buluruz. Evet büyük bir gelişme kaydettik. Şimdi bakalım. a'nın ne olduğunu biliyoruz. Şimdi başka x değerleri seçip b ve c'yi bulalım. Eğer x'i 0 olarak kabul edersek, b'yi yok ederiz. Eğer x 0 olursa, sol tarafta sadece 20 kalır ve sağ tarafta da 7 çarpı 0 artı 0 artı 4. Evet, ve c çarpı x eksi 2 olur. Yani 20 eşittir 28 eksi 2c. Evet, 28'i karşı tarafa atın. Eksi 8 eşittir. Eksi 2c ve c eşittir 4'e eşitmiş. Neredeyse bitirdik, şimdi a ve c'yi denklemimize yerleştirelim. Şimdi elimde 10x kare artı 20x artı 20 eşittir 7 çarpı x kare artı 2x artı 4 artı bx artı 4 çarpı x eksi 2 var. Şimdi elimizde x'ler ve b'ler var, b'yi bulmak için x'e bir sayı verelim kolaylık olsun diye 1'i seçiyorum. x eşittir 1 olursa ne olur? 10 artı 12 artı 20 eşittir 7 artı 7 artı b artı 1 çarpı eksi 1. Bu da 42 eşittir 49 eksi b eksi 4. Bu da demektir ki 42 eşittir 45 eksi b, b eşittir 3, Evet, şimdi biliyoruz ki b eşittir 3, c eşittir 4 ve a eşittir 7. Yani bunun çarpanları 7 bölü x eksi 2 artı 3x artı 4 bölü x kare artı 2x artı 4'müş. Evet, bayağı yorucu bir problemdi. Gördüğünüz gibi kesirli polinomların çözümleri bazen bayağı karmaşık olabiliyor. Evet, umarım bu videoyu faydalı bulmuşsunuzdur.